Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür. Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır. Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol. Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır. Her şeyin en mühim noktası, başlangıçtır. İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür. Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir. Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır. Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.